istiyorsanız eğer bu milletle helalleşmek istiyorsanız yapacağınız işi söyleyeyim size. Birincisi, bu milletin geçmişten beri inancıyla yaptığınız kavgaya karşı çıkıp milletten özür dilemeniz lazım. Bu milletin kültürüyle yaptığınız savaştan dolayı çıkıp özür dilemeniz lazım. Daha geçmişte zulüm 1453'te başladı diye ifade edilen bu milletin tarihiyle kavganızdan dolayı da çıkıp bu milletten özür dilemeniz lazım. Çıkıp diyeceksiniz ki biz bütün bu hususlardan dolayı özür diliyoruz, tövbe ettik, istihbar ettik, bir daha işlememeyi az mı caz mı diyeceksiniz ki bu o sizin o partinin ardındakilere de sözleniyorum, söylüyorum. Bunlar ancak bu şekilde bir... Olay da oy verebilir size. Bunu yapabilirler mi? Yapamazlar. İşte bu sebepten dolayı biz Yeniden Refah Partisi olarak Cumhur İttifakı'na bu sebeple dolayı katıldık. Ve inanarak söylüyorum bu millete yapabileceğimiz en büyük hayrı yaptık. Başkan Erbakan! Başkan Erbakan! Başkan Erbakan! Başkan Erbakan! Başkan. İkinci sebep. İkinci sebep, biliyorsunuz bu ittifaka dahil olmadan önce AK Parti ile bir ittifak protokolü yaptık. Bir takım ilkeler konusunda anlaşma yaptık. İşte bu anlaşmaların hayata geçirilmesi için mecliste güçlü bir şekilde temsil edilmek üzere bu ittifaka dahil olduk. İkinci sebep de budur. O belgenin hepsi tamamı bu milletin hayrına faydasına olan hizmetlerdir. Sizler de takip etmişsinizdir. Üçüncü sebep ise biliyorsunuz Türkiye'de seçim kanunundan kaynaklanan bir husus var. O da baraj meselesi. Türkiye genelinde yüzde yedi barajı geçemeyen partiler milletvekili çıkaramıyor. Ancak bir ittifak içinde yer aldığınız takdirde ittifakın toplam oyları toplam oyları Yerebaşkanımız geldi. İttifakın oyları yüzde yediği geçtiği takdirde ittifak içinde yer alan partiler için ayrıca baraj aranmıyor. Üçüncü sebep de budur. Şimdi Genel Başkanımız teşrif etmek üzere çok kısaca, çok kısaca niçin oy istiyorum? Birinci sebep biraz önce ifade ettiğim bu ilkelerin meclise takibini sağlamak, destek olmak. İkinci sebep Sayın Cumhurbaşkanımızın kuracağı hükümetin, yapabileceği en herhangi bir hayırlı işte kendisine köstek olmaya kalkan ister içeriden ister dışarıdan. Kim olursa olsun onların karşısında da durmak. Yani Cumhurbaşkanımıza destek olmak. Üçüncü sebep de sizden o oy istiyorum. Onu herkesten mi istiyorum? Yoksa sadece bazılar bazılarından mı istiyorum? Onu pek ayırt edemedim. O da şudur. Geçmişte rahmetli Necmettin Erbakan Hocamıza vefa borcu olan varsa onlardan da ayrıca oy istiyorum. Ben bir kere daha Aziz İstanbullular hepinizi saygıyla selamlıyorum. Herhalde Genel Başkanımız teşrif etmek üzereler söz sahibinindir. Allah hepinizden razı olsun. Gazamız mübarek olsun. Esselamu Aleyküm. Ve evet kıymetli vekilimize teşekkür ediyoruz. Alandaki tüm bayrakları görmek istiyoruz. Coşkuyu, heyecanı zirveye taşıyoruz. Hazır mıyız Aziz İstanbul? Evet. İstanbul Genel Başkanı böyle çıkartamayız. Hazır mıyız İstanbul? Evet. Maşallah. Evet şu alını açıyoruz arkadaşlar. Genel Başkanımız alana giriş yapıyor, müziği açalım artık, müziği açalım, heyecanı ve coşkuyu zirveye taşıyoruz, bayrakları indirmiyoruz, haydi İstanbul Meclis'e yürüyoruz. Tanır bizi bu memleket, gerek fazla söze, Fatih Erbakan geliyor İstanbul'dan meclise sağ Evet arkadaşlar sahneden kamera fotoğrafçıları aşağı alalım. Aşağı alacağız. Genel Başkanımız tek çıkacak buraya. Musa Bey. Evet. İki aydır uyumadınız, yemediniz, içmediniz, sokak sokak, cadde cadde, ev ev davanıza aykırdınız. Artık 24 saat, 24 saat sonra bugün genel başkanımıza bu olanla vereceğiniz coşkuyla Allah'ın izniyle gönlümüzden geçen özel kalem müdürlüğü olarak hususi olarak gönlümüzden geçen yarın zafer kutlamamızı aynı Erbakan hocamız gibi Eyüp Meydanı'nda yapmak dileğimiz ve temennimiz bu yönde. Burada vereceğiniz coşku, yarın çıkacak zafer sonuçları inşallah yarın genel başkanımızı İstanbul'a getirecektir. Arkadaşlar heyecanı ve coşkuyu zirveye taşıyoruz. Biz yine Melih Başkanımıza işi bırakıyoruz. Bütün alandan mücadele bakanı duymak istiyoruz. 53 yıldır Mücahit Erbakan sloganını bir gün olsun bırakmadık. Hiçbir zaman Mücahit Erbakan sloganı bizim dilimizden düşmedi. Ve biz Erbakan dışında hiç Mücahit tanımadık. Ama bugün daha fazla bağırmanız lazım. Çünkü hasret çekenler var. Özlem duyanlar var. Söyleyemeyenler var. dili tutulanlar, kalpleri tutulanlar var. Haydi İstanbul, Mücahid Erbakan. Mücahit, Erbakan! Evet Gökhan Bizim kameraman Gökhan. Olca abi Gökhan nerede? Gökhan hızlı bir şekilde sahneye. Gökhan hızlı bir şekilde sahneye. Evet. Tüm alandan yine bayrakların tamamını indirmesini rica ediyorum. Hiçbir bayrak kalmasın. İstirham ediyorum. Yalnızca sağ baş parmaklarımızı kaldırıyoruz. Güzel bir hatıra videosu alıyoruz. Gökhan kayıtta mısın? Tüm bayrakları görebilir miyiz İstanbul? Maşallah İstanbul! Allah nazarlardan korusun İstanbul! Meclise yürüyoruz İstanbul! Biz kazanıyoruz İstanbul! Erbakan Meclise! Erbakan Meclise! Erbakan, meclise! Erbakan, meclise! Erbakan! Birine omuz omuz anı Tüm yürekler birleşti Güçlü Türkiye yolunda Meyecan var Tanır bizi bu memleket Gerek yok fazla söze Fatih Erbakan geliyor İstanbul'dan Verin bu Fatih Erbakan geliyor İstanbul'dan meclise Evet Aziz İstanbullular, Yaklaşık 27 gündür birlikte çalışıyoruz Allah kendisinden gerçekten Binlerce kez razı olsun Mücadelesine emeğine Hepimiz şahidiz sizleri selamlamak üzere çok kıymetli il başkanımız İstanbul 3. Bölge Milletvekili adayımız Sayın Mustafa Doğan Beyefendi kürsüye davet ediyorum. Aziz İstanbullular hepiniz İstanbul mitingimize doktor Muhammed Ali Fatih Erbakan Bey'i karşılamaya hoş geldiniz. 2023 seçimleri arefesinde hepinizi selamların en güzeli olan Cenabı Hakk'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm. Bugün büyük ve tarihi bir güne şahitlik etmek için buradayız. Milli görüşün ikinci 40 yılının yeniden Refah Partimizin ilk genel seçimlerine katılımını arefesinde bugün İstanbul mitinginde Kazi Osman Paşa'da coşkulu bir toplulukla bir araya geldik. Bu tarihi güne hep birlikte şahitlik etmekteyiz. Bunu şahitlik edenlere selam olsun, hoş geldiniz. ...sefalar getirdiniz. 21 yıl aradan sonra... ...milli görüş... ...yeniden refaha... ...ve... ...meclisimizin yeniden refaha kavuşmasını... ...inşallah... ...bugünden hep birlikte... ...kutluyoruz. Bayramımız... Mübarek olsun. Ve bir Erbakan'ı daha 21 yıl aradan sonra meclisimize gönderiyoruz. Genel Başkanımız, Sayın Doktor Fatih Erbakan alana girmişlerdir. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Sağ olun, var olun. İnşallah 15 Mayıs davamız için... Kutlu gün olsun, zafer günümüz olsun. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Kıymetli il başkanımıza teşekkür ediyoruz. Müziği artık verelim. Genel başkanımız Allah teşrif etti. Haydi İstanbul! İletelim kulakları İstanbul! Maşallah İstanbul! İstanbul! Ne çok özledi seni mazlumlar, ne çok özledi seni ezilenler. İşte şefkatin lideri, işte milli görüş lideri, yeniden refah partimizin genel başkanı Doktor Fatih Erbakan. Selam olsun sevdalılarımıza. Mehmet Akiflerin, Necip Fazılların, Sezai Karakoçların, Erdem Bayazıtların, Nuri Demiraların, Nuri Killigillerin, vecihi Hürkuşların, Necmettin Erbakanların tam bağımsız ve güçlü Türkiye'si. Muhterem Gelen Başkanım, evinize, yurdunuza, memleketinize, diyarınıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz, şerefler verdiniz. Sayfa açtık memleket sevdasıyla, inançlı kadrolar geldi yine omuz omuza. Tüm yürekler birleşti güçlü Türkiye yolundan. Beyecan, Hazır bayız İstanbul. İstanbul! Tanır bizi bu meleki. İşte şefkati lideri, işte milli görüş lideri. Yeniden Refah Partimizin Genel Başkanı, Doktor Fatih Erbakan! Mücahit Erbakan! Tanır bizi bu memleket Gerek yok fazla söze Fatih Erbakan geliyor İstanbul'dan meclise Meclis deneyin haberse Müziği bir alalım Biz yalnızca İstanbul'u duymak istiyoruz Haydi İstanbul Mücahit Erbakan Mücahit Erbakan Siz İstanbul'a aşıksınız, İstanbullular size aşık. Haydi İstanbul, Erbakan Meclis'e! Erbakan Meclis'e! Müziği verelim. Alandaki tüm misafirlerimizden Tekrardan bir bayrakları indirmesini rica edeceğim. Muhterem Genel Başkanım, size alanda güzel bir hazırlık yaptık. Evet. En baştan yapıyoruz. Bizim olan, bizim kalan sağ baş parmaklarımızı havaya kaldırıyoruz. İşte İstanbul muhterem genel başkanım. Hazır mıyız İstanbul? Parmakları indirmiyoruz. Evet. Sol bölüm. Sağ baş parmakları görebilir miyiz? Tüm misafirlerimizin sağ baş parmaklarını görelim. Muhterem Genel Başkanım. İşte İstanbul'un güzelliği. Tüm bayrakları görebilir miyiz İstanbul? Maşallah İstanbul! Çok güzelsin İstanbul! Haydi haykıralım sevdamızı İstanbul! Mücahit Erbakan! Evet sahnede bulunan Kıymetli il başkanlarımız, vekil adaylarımız sahneyi boşaltabilir miyiz? Siz sahneyi boşaltmadığınız sürece bizler programı başlamayacağız. Evet muhterem genel başkanım. İnşallah yarın 17.00 itibariyle sizleri ve arkadaşlarınızı meclise taşıyacak aziz İstanbullular huzurunuzda söz sizde buyurun muhterem liderim. Esselamu Aleyküm İstanbul Esselamu Aleyküm İstanbullular Esselamu Aleyküm İstanbullu Milli Görüşçüler Hoş geldiniz, safalar getirdiniz <Gülüyor> Selam Allah Bu muhteşem mitingimizi inşallah Yeniden Refah Partimizin Cumhur İttifakımızın en büyük zaferlerine vesile kılsın. Mitingimiz hayırlı olsun. Gazamız mübarek olsun inşallah. Er er er er er er er er er Eyüp el Hazretlerinin şehri Fatih Sultan Muhammed Han Hazretlerinin şehri Cennet Mekan Sultan Abdülhamit Han Hazretlerinin şehri Merhum liderimiz Erbakan hocamızın şehri Osmanlı padişahlığı dünyanın baş şehri İstanbulumuzda Gazi Osman Paşa Meydanında işte bu mübareklerin yolundan yürüyen Ecdadın yolundan yürüyen. Aynı dava uğrunda mücadele eden milli görüşçüler olarak toplandık. Cenab-ı Allah seferimizi hayırlı eylesin. Gazamızı mübarek eylesin. 14 Mayıs zaferimiz şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun inşallah. liderimizi rahmetle anıyoruz. Ne diyordu? Eğer biz inanır ve çalışırsak Allah bize yardım eder. Allah bize yardım ederse kimse bize galip gelemez diyordu. İşte bu inançla, bu aşkla dört buçuk seneden bu yana yeniden refah dava erleri en büyük gayreti en büyük fedakarlığı gösterdiler ve bugün artık meydanlara sığmayan salonlara sığmayan bu muazzam güç haline ulaştık elhamdülillah. Her zaman söylediğimiz gibi dış güçlerin desteğiyle medya desteğiyle hazine yardımıyla devletin iktidarın gücüyle bir noktaya gelmedik. Biz bu noktaya Dava ellerinin gayreti ve fedakarlığıyla, Cenab-ı Allah'ın yardımıyla, Erbakan hocamızın ve milli görüşün bereketiyle geldik elhamdülillah. Başkan Erbakan! Başkan Erbakan! Başkan Erbakan! Başkan Erbakan! Başkan Erbakan! Başkan Erbakan! Başkan Erbakan! Başkan Erbakan! Sizler merhum Erbakan hocamızın vefatının arkasından, en zor bir dönemde, en karanlık bir dönemde milli görüş sancağını tutup kaldırdınız. Bu sebeple tarihe altın harflerle geçecek ikinci kırk yılın Erbakanları, ikinci kırk yılın kahramanları olarak sizleri bağrıma basıyorum, sizleri selamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun inşallah. İman varsa imkan da vardır dediniz. İnanç tekeden bile süt çıkarır dediniz. Ve Erbakan hocamızın tabiriyle tırnaklarınızla sökerek aldınız ve yeniden Refah Parti'mizi elhamdülillah Türk siyasetinin anahtar partisi konumuna getirdiniz. Biz bu dava erlerinin gayretiyle, milli görüşün bereketiyle, cenab Allah'ın yardımıyla Diğer parası ve havası çok olan partilerin 14 senede alabileceği yolu 4 senede aldık elhamdülillah. Tabii ki bu muazzam atmosfer içerisinde burada bulunan değerli il başkanımıza, İstanbulumuzun birbirinden kıymetli milletvekili adaylarına bu organizasyonda emeği geçen bütün isimsiz kahramanlara en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Güvenlik güçlerimize, basın mensuplarına teşekkürlerimi sunuyorum ve bu meydanı böyle muazzam bir şekilde dolduran hanımıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla tüm İstanbullulara, tüm, İstanbullulara, tüm İstanbul'lu milli görüşçülere bir kez daha teşekkürler ediyorum. evvelde ifade ettiğim gibi yeniden Refah Partisi olarak seçimlerin arefesinde seçimin sonucunu etkileyecek bir parti haline geldik. Alacağı kararla Türkiye'nin geleceğine ve seçimlerin sonucuna etki edecek bir parti haline geldik. Işte böyle bir noktada Sayın Cumhurbaşkanımızın da davetiyle devletimiz için, milletimiz için, yeni nesiller için, Ülkemiz için yeniden Refah Partisi olarak Cumhur İttifakı'nın çatısı altında seçimlere girme kararı aldık. Cenab-ı Allah bu kararımızı ülkemize, devletimize, milletimize hayırlı eylesin. Yeniden Refah Partimiz'e, milli görüşe hayırlı eylesin inşallah. Neden böyle söylüyorum? Neden devletimiz için, milletimiz için, yeni nesillerimiz için? Çünkü... Karşıda bulunan yedili masa, bu milletin tarihiyle, bu milletin değerleriyle, maalesef ki barışık olmayan bir yapıya sahip. İşte destekçileri ortadadır, söylemleri ortadadır. Seçim bildirgelerine yazdıkları maddeler ortadadır. Biz okullarda din dersini kaldıracağız diyenlere bu aziz millet geçit verir mi? Biz bu milletin en büyük hasretlerinden ve özlemlerinden bir tanesi olan Ayasofya Camii'ni yeniden müze yapacağız diyenlere bu millet geçit verir mi? Elbette ki vermez. Biz LGBT'yi Aile yapımıza bir tehdit olarak görmüyoruz. Bu gayet normal bir şeydir diyenlere bu millet geçit verir mi? Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber. Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber. Allah, Allah Ekber. Destekçisi PKK terör örgütünün kurucuları ve yöneticileri olanlara bu millet destek verir mi? Destekçisi... Fethullah Gülen örgütünün yöneticileri olanlara, destekçisi LGBT lobileri olanlara bu millet geçit verir mi? Ve destekçisi dış güçlerin en önde gelen yayın organları olanlara, destekçisi doğrudan doğruya dış güçler olanlara bu millet destek verir mi? Bunlar bizim ortaya koyduğumuz ifademizde olduğu gibi yedili masa değil, yedili maşa olmuşlar. Yedili maşa. Milletimiz. Milletimiz bu yedili maşaya yarın sandık başında en güzel cevabı oylarıyla verecektir Allah'ın izniyle. Üzülerek ifade ediyorum. PKK'nın maşası olmuş. PYD'nin, YPG'nin maşası olmuş. PYD'ye, YPG'ye terör örgütüdür dahi diyemeyen. LGBT lobilerinin maşası olmuş. Fethullah Gülen örgütünün maşası olmuş. Dış güçlerin maşası olmuş. Bu yedili maşa inşallah yarın cevabını bu aziz milletten alacak Allah'ın izniyle. Milletimiz... Türkiye'nin yeniden 28 Şubat'ın karanlıklarına dönmemesi için, inanç özgürlüğü alanındaki kazanımlarımızın kaybedilmemesi için, Türkiye'mizin 8 başlı bir yönetim sisteminin karmaşasına ve belirsizliğine sürüklenmemesi için, inşallah yarın sandıkta Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Sayın Cumhurbaşkanımıza, Milletvekilliği seçimlerinde de yeniden Refah'a, milli görüşe destek verecek inşallah. Bu vesileyle İstanbul'umuzdan, Gazi Osman Paşa Meydanı'ndan bir kez daha Engül Saday'la Baraj yok, yeniden refah var diyoruz. Yeniden refah meclise, milli görüş meclise diyoruz. Her bakan meclise, Her bakan Milli görüşün mecliste olması neden önemli? Defaatle bunu milletimize anlattık. Milli görüş demek, önce millet demektir. Milletin derdiyle dertlenmek demektir. Paylaşımda adalet demektir. Yönetimde adalet demektir. Kul hakkı yemekten, ateşten kaçar gibi kaçmak demektir. İşte Türkiye'nin dört bir yanında, halen daha merhum liderimiz Erbakan hocamıza ve milli görüşe dua ediliyor. Muş'a gidiyorsunuz, Allah Erbakan hocadan razı olsun. Neden? Burada şeker fabrikasını kurdu. Burada herkes o fabrika sayesinde ekmek yedi. Diyarbakır'a gidiyorsunuz. Allah Erbakan Hoca'dan razı olsun. Neden? Burada TEMSAN Türkiye Elektromekanik Sanayi'ni kurdu. Burada Diyarbakır'da on binlerce yüz binlerce insan bu fabrika vesilesiyle ekmek yedi. Aksaray'a gidiyorsunuz. Erbakan Hoca'ya dua ediyor. Neden? Burada kamyon fabrikasını kurdu üretime, ihracata yönelik tek adımı Erbakan Hoca hattı. Şırnağa gidiyorsunuz, Şırnağ'ın cizresinde Erbakan Hoca'ya dua ediliyor. Neden? Burada azot sanayini kurdu. İşte milletimiz, Erbakan Hoca'mızın ve milli görüşün ne mana ifade ettiğini çok iyi biliyor. Yine Türkiye'nin dört bir yanında. Memurlar, emekliler, işçiler Erbakan hocamıza ve milli görüşe dua ediyor. ile ayakta duruyoruz. Eğer o maaş zammı olmasa bugün geçinmemiz mümkün olmazdı diyor. Memurlar Erbakan Hoca yüzde %200 yüz maaş zammı yaptı diyor. Allah binlerce kez razı olsun. Bakınız TRT'de bir spiker hanımefendi gittiğimiz zaman dedi ki Erbakan Hocanın başbakanlığı döneminde ben 13-14 yaşlarındaydım. Çok güzel ve markalı bir bisiklet beğenmiştim. Annemden babamdan bunu istedim. Annem babam memur. Dediler ki kızım bu çok pahalı. Biz sana biraz daha uygun fiyatlı bir bisiklet alacağız dediler. Ben de biraz üzülmüştüm. Ama sonra bir gün eve geldim bir baktım ki benim istediğim o markalı bisikleti almışlar. Ne oldu da bunu aldınız dedim. Erbakan Hoca maaşlara yüzde iki yüz zam yaptı. Biz de sana bu bisikleti aldık dediler diyor. Dünyanın başka hiçbir ülkesinde 11 ayda dar Erbaa refah seviyesini, alım gücünü bu kadar yüksek oranda arttıran başka bir hükümet Dünya Milli Görüş Erbakan hocamız 54. hükümeti bu alanda dünya şampiyonu yaptı, dünya şampiyonu. Çiftçiler, köylüler Erbakan hocamıza dua ediyor. Diyorlar ki onun döneminde aldığımız taban fiyatlarını başka hiçbir dönemde alamadık. Ektiğimiz, biçtiğimiz mahsul para etti, borçlarımızı ödedik, oğlumuzu evlendirdik, evimizi yeniledik, traktörümüzü yeniledik, Cenab-ı Allah'a şükürler olsun. Bu hizmetleri milletimiz çok iyi hatırlıyor. Gübrenin fiyatına yüzde devlet sübvansiyon sağladı. Devlet çiftçinin ürettiği ürünlere tamamıyla alım garantisi verdi. Çiftçinin, köylünün, işçinin, memurun, emeklinin, küçük esnafın, milletin ana omurgasını oluşturan milyonların bolluk ve berekete kavuşmasına vesile oldu. Halen daha Erbakan dendiği zaman akla bolluk ve bereket geliyor, refah geliyor. Tabii sadece bunlar değil. Erbakan hocamızın manevi kalkınma için yaptığı hizmetler çok önemli. Yüzlerce imam hatip okulu, binlerce Kur'an kursu, imam hatip lisesi mezunlarının sadece ilahiyat fakültesine değil, istediği her fakülteye gidebilmesinin önünün açılması. Ve çok daha da belki önemlisi, 60'lı, 70'li yıllarda horlanan, dışlanan, bunlar cahildir, bunlar gericidir, bunlar bir bakkal dükkanını bile idare edemez denilen o inançlı insanları siyasete kazandırdı, sivil toplum kuruluşlarına kazandırdı ve bu imanlı, inançlı insanların belediyeyi de, bakanlıkları da, devleti de, en mükemmel şekilde idare edebileceğini bütün Türkiye'ye ve bütün dünyaya gösterdin. Bugün, Bugün eğer inançlı, imanlı, dindar insanlar en yüksek makamlarda, mevkilerde bu millete hizmet ediyorsa, bunun yolunu Erbakan hocamız açmıştır. Allah ondan binlerce kez razı olsun. Sadece bu değil, Kıbrıs'ta Halen daha Erbakan hocamıza dua ediliyor. Neden? Diyorlar ki Erbakan hoca Kıbrıs harekatının emrini verdi. Başbakan vekili olarak rahmetli Bülent Ecevit Londra'da görüşmeler yaparken Ankara'da Genelkurmay Başkanı rahmetli Semih Sancar'a harekat emrini verdi. Ve o harekat sayesinde 50 seneden beri Kıbrıs'ta bir kişinin burnu bile kanamıyor. Eğer o harekat olmasaydı Bugün adada bir tane Müslüman, bir tane Türk kalmayacaktı. Allah Erbakan Hocadan Allah milli görüşten razı olsun diye dua ediyor. Bosna hersekte. Erbakan Hocamıza milli görüşe dua ediyorlar. Neden? Diyorlar ki bu Sırp zulmü sırasında o milli görüşün Erbakan Hocanın maddi ve manevi destekleri olmasaydı bugün Bosna'da bir tane Müslüman kalmayacaktı. Çeçenistan'da Ruslarla mücadele ederken Çeçen cihadında biz en büyük desteği Erbakan Hocadan milli görüşten gördük diyorlar. Filipinler'de Moro'da Hükümete karşı mücadele eden Müslüman güçler diyorlar ki bakın şurada en yüksekte dolabın üstünde bir faks cihazı saklıyoruz. Bunun bizim için manevi önemi çok büyük. Giden heyete bunu anlatıyorlar. Neden çok büyük? Bu bizim İslami hareketimizin buradaki ilk faks cihazıdır. Ve bunu bize Türkiye'den Erbakan Hoca gönderdi diyor. Bu ne demek? Erbakan demek, milli görüş demek. Millete, devlete ve ümmete hizmet demektir. Önce millet demektir, önce millet. Önce ezilenler, önce mazlumlar, önce garipler demektir milli görüş demek, Erbakan demek. Elhamdülillah. Ve tabii milli görüş bütün bu hizmetleri yaparken bu devletin, bu milletin... Bir kuruşuna dahi el uzatmadan, göz dikmeden bu hizmetleri yaptı. Biz ne diyoruz? Milli görüşlemek makam ve rakam için, ihale ve koltuk için değil, Allah rızası için siyaset yapmaktır. Allah rızası için. Milli görüş demek, siyaseti ibadet olarak yapmak demektir. Milli görüş demek, rüşvet alan da veren de melundur anlayışının devlet yönetiminde hakim kılınması demektir. Kul hakkı yemekten ateşten kaçmak gibi kaçmak demektir. Elhamdülillah. İşte hep örnek veriyorum. Diyarbakır'ın... Kayapınar ilçesindeki Refah Partili Belediye Başkanımız. 94'te belediye başkanı oldu. 99'a kadar başkanlık yaptı. 99'da seçimi kaybedince başkanlıktan ayrıldı. 5 sene 300 bin, 400 bin nüfuslu Kayapınar'da belediye başkanlığı yapan bu başkanımız belediye başkanlığı bittikten sonra kaldığı yerden, bıraktığı yerden seyyar satıcılık yapmaya devam etti. İşte siyasetin ticaret olarak değil, ibadet olarak yapılmasının en güzel örneği. Beş sene boyunca belediyenin, devletin, milletin bir kuruşuna dahi göz dikmemiş. Şimdi biz ne diyoruz? Yeniden Refah Partisi bugün aynı ruhla, aynı dava uğrunda, aynı aşkla meclise doğru yürüyor. İşte bu davanın temsilcisi, bu çizginin temsilcisi, bu ruhun, bu anlayışın, bu hassasiyetin temsilcisi olan yeniden Refah Partimizin mecliste olması bu milletin ve ümmetin faydasına olan çok önemli bir adım olacaktır inşallah. Sandık başında aziz milletimiz şu atasözünü hatırlasın istiyoruz. O güzel atasözümüzde ne deniyor? Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır deniliyor. Öyleyse bu millet için, bu devlet için, bu ümmet için bedel ödeyen, bu fedakarlıkları yapan ve bu hayırlı hizmetleri, bu efsane hizmetleri gerçekleştiren Erbakan Hocamızın 40 yıldan çok daha fazla hatırı olduğunu çok iyi bir şekilde düşünmemiz ve hatırlamamız gerekiyor. Biz Erbakan Hoca'nın kıymetini bilemedik. Biz Erbakan Hoca'yı hayattayken anlayamadık. Ona vefa borcumuz var diyen kardeşlerimiz, kıymetli vatandaşlarımız gün bugündür 14 Mayıs Erbakan Hoca'mıza vefamızı gösterme günüdür. Tadı damağımızda kalan hizmetleri gerçekleştirmiş olan birliği görüşe millet olarak vefamızı gösterme günüdür. Yarın sandıklara gideceğiz ve millet olarak bir oy Erdoğan'a, bir oy Erbakan'a, bir oy yeniden refaha diyeceğiz inşallah. Aziz milletimiz şunu çok iyi biliyor. Erbakan demek bereket demektir. Erbakan demek adalet demektir. Erbakan demek cesaret demektir. Erbakan demek merhamet demektir. Erbakan demek feraset demektir. Erbakan demek yeniden büyük Türkiye ve adil bir dünyanın kurulması demektir. Erbakan demek İslam Birliği demektir. Erbakan demek 8 milyar insanın kurtuluşu, bütün mazlumların ve ezilenlerin kurtuluşu demektir. Erbakan demek önce ahlak ve maneviyat demektir. İşte milletimiz yarın sandık başında bu gerçeği hatırlayacak ve bu sefer oylar yeniden refaha, bu sefer oylar Erbakan'a diyecek inşallah. Milletimiz milli görüşü tanıyor Erbakan hocamızı tanıyor milli görüşün efsane hizmetlerini unutmuyor ve bu millet vefa sahibi bir millettir bu vefasını da yarın sandıklarda yeniden Refah Parti'mizin oy patlamasını sağlayarak inşallah bütün dünyaya gösterecektir Böylelikle 21 sene aradan sonra milli görüş yeniden mecliste olacak inşallah. 14 Mayıs'tan itibaren milli görüş ruhu, milli görüşün sesi, milli görüşün nefesi bu milletin meclisinde olacak. Milli görüş milletimizin o mecliste atan kalbi olacak inşallah. Biz yeniden Refah Partisi olarak meclis dışında bile büyük hayırlara vesile olduk. Bu millet için çok önemli mücadeleler verdik. İşte İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması noktasında, LGBT'ye karşı uyanık olunması konusunda, mücadele edilmesi noktasında, Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması noktasında, kısmen de olsa EYT mağduriyetlerinin giderilmesi noktasında, pandemi döneminde, Küresel güçlere karşı dik duruş sergileyip ne olduğu belli olmayan aşılardan evlatlarımızın, nesillerimizin, milletimizin korunması noktasında. iklim değişikliği adı altında yapay etle gıda güvenliğimizi, tarım üretimimizi ortadan kaldırmaya çalışan küresel güçlere karşı dik duruş sergilenmesi noktasında çok önemli hizmetler yaptık. Çok büyük hayırlara vesile olduk. Meclis dışında dahi bu büyük hayırlara vesile olduysak, mecliste güçlü bir grupla temsil edildiğimizde çok daha büyük hayırlara vesile olacağız ve çok daha büyük şerlere de engel olacağız, firen olacağız Allah'ın izniyle. Evet, muhterem kardeşlerim, kıymetli İstanbullular, kıymetli milli görüşçüler. 2023'te yeniden Refah Partisi'nin meclise girmesi iktidar yolunda da atılmış çok önemli bir adım olacaktır. 2023'te meclise, 2028'de iktidara diyoruz, iktidara. Neden? Çünkü bu milli görüş tarihinde hep böyle oldu. 1973'te milli görüş ilk defa iktidar ortağı oldu. Ama o 73 seçimlerinden bir önceki seçimde 1969'da önce Erbakan hocamız Konya'dan bağımsız milletvekili adayı oldu. Milli görüşü meclise taşıdı. O milli görüşün Erbakan hocamızın meclis performansıyla bu sefer 73'te milli görüş iktidara geldi bir seçim sonra. Peki 12 Eylül'den sonra ne oldu? 1991'de aynen bugün bizim yaptığımız gibi Erbakan hocamız inançlı kadrolar omuz omuza sloganıyla bir yerli milli ittifakı gerçekleştirdi ve milli görüşü meclise taşıdı. 91-95 arasında 40 milletvekiliyle mecliste milli görüşün ortaya koyduğu performans 95'te Refah Partisi'ni birinci parti yaptı. 96'da Erbakan hocamızı başbakan yaptı. Dolayısıyla bugün de aynı şey olacak. Tarih tekerür edecek. 2023 seçimlerinde meclise, meclisteki performansımızla da 2028'de iktidara yürüyeceğiz inşallah. İktidara yürüyeceğiz. Teşekkürler ederim. Bu seçimlerin bir diğer önemli özelliği de yeniden Refah Partimiz için herhangi bir barajın söz konusu olmamasıdır. Bu konuda kafa karışıklığı yaşayan dostlarımıza, akrabalarımıza, komşumuza, arkadaşlarımıza bu gerçeği anlatmamız lazım. Bugün son gün. Yeniden Refah Partisi'nin milletvekili çıkarmak için... Türkiye genelinde %7 oy seviyesine ulaşma şartı yoktur. Çünkü ittifakın içerisinde yer almaktadır. Seçim kanunu açık. İttifaktaki partilerin oylarının toplamı %7'yi zaten geçtiği için yeniden Refah Partimiz de otomatik olarak barajı açmış sayılıyor. Dolayısıyla milletimiz gönül rahatlığıyla, baraj endişesi olmadan milli görüşe yeniden Refah Partimiz'e oylarını inşallah verecekler. Sizi destekliyorum, sizi takip ediyorum, sizi seviyorum, oy vermek istiyorum ama barajdan korkuyorum diyen kardeşlerimiz. Erbakan hocamızı özlüyorum, Erbakan hocamızı hayırla yad ediyorum. Erbakan hocamızın hizmetlerine yeniden kavuşmak istiyorum. Erbakan hocamıza vefa borcumu ödemek istiyorum diyen kardeşlerimiz. Haydi sandığa, haydi milli görüşe. Haydi yeniden refah'a! Haydi Gazi Osman Paşa, haydi İstanbul, haydi Türkiye, el ele, gönül gönüle, Milli Görüş Meclisi! Milli Görüş Yeniden Refah Partisi mecliste ne yapacak? Bizim temel amacımız bu ülkede maddi kalkınmaya vesile olmaktır. Manevi kalkınmaya vesile olmaktır. Gençlerimizin dertlerine derman olmaktır. Hanımlarımıza daha kaliteli, daha iyi bir yaşam sunabilmektir. Ve her kesimden mağdurlarımızın çalışan kesimden mağdurlarımızın, öğrenci kesiminden mağdurlarımızın bu mağduriyetlerinin giderilmesi için mecliste mücadele etmektir. Bu milletin maddi ve manevi sıkıntılarından kurtulmasına vesile olmaktır. Bu milletin derdine derman olmak için mecliste mücadele etmektir. Bizim veya birkaç arkadaşımızın milletvekili olması için değil, mecliste bu milletin sesi ve soluğu olmak için, mağdurların, ezilenlerin hakkını mecliste en güçlü şekilde savunmak için Milli Görüş Meclis ediyoruz. Maddi kalkınma için ne yapılacak? Denk bütçenin gerçekleştirilmesi için mücadele edeceğiz. Hem merkezi hükümette hem yerel yönetimlerde. Denk bütçe olmadan borçlanmaya devam ederek faiz belasından kurtulmamız mümkün olmaz. Bununla beraber kamuda israfın önlenmesi, hem merkezi hükümette hem de yerel yönetimlerde israftan ve suistimallerden kaçınılması ve buna ilaveten yeniden Refah Partimizin ortaya koyduğu milli kaynak paketlerimizin hayata geçirilmesi, bir senede borçsuz, zamsız, vergisiz 150 milyar dolar kaynağın bu milletin hizmetine verilmesi, işte bunun için mücadele edeceğiz. Bu tasarruflar, israftan kurtarılan, faizden kurtarılan imkanlar ve milli kaynak paketlerimizle ortaya koyduğumuz kaynaklar ne yapılacak? Akrabamıza, yandaşlarımıza, partililerimize aktarılmayacak. Hayır, biz milli görüşüz. Bu kaynaklar, bu imkanlar asıl sahibi olan millete aktarılacak, millete Aynen 54. hükümette milli görüşün yaptığı gibi. Ne olacak millete aktarılınca? Çalışan kesimin refah seviyesi alım gücü artırılacak İşçi, memur, emeklinin maaşları yoksulluk sınırının altında olmayacak. Kimseye muhtaç olmadan alnının teriyle bu ülkenin insanı çalışıp konforlu bir şekilde yaşamını sürdürecek gelişmiş ülkelerdeki maaş seviyesinde inşallah maaşlara kavuşacak. Bununla beraber engelli maaşları mutlaka asgari ücret seviyesine en azından çekilecek. Tarım kesimine, çiftçiye ve köylüye en yüksek taban fiyatları, tarımda kullanılan mazottan vergi alınmaması, üretimde, sanayide, nakliyede kullanılan, balıkçılıkta kullanılan mazottan vergi alınmaması, tarımsal sulamada kullanılan elektrik fiyatının aşağı çekilmesi, gübre başta olmak üzere bütün tarımsal girdilere devlet desteği sağlanması, tarım üretiminin önündeki bütün engellerin, bütün kotaların kaldırılıp atılması ve çiftçinin ürettiği mahsule devlet tarafından alım garantisi verilmesi. Şu anlattıklarımın hepsi milli görüş tarihinde var, 54. hükümette Erbakan hocamızın icraatları içerisinde var yeniden milli görüşle, yeniden refahla, yeniden bu hizmetlerle milletimizi buluşturacağız. Bu milletin ana omurgasını oluşturan küçük esnaf, çiftçi, köylü, işçi, memur, emekli bunların alım gücü arttırılacak, refah seviyesi arttırılacak, sadakayla, sosyal yardımla, erzak yardımıyla geçinmek zorunda kalmayacak. İnşallah alnının teriyle, kendi kazancıyla en medeni, en konforlu bir şekilde yaşama imkanına kavuşacak. Buna ilaveten haksız ve fahiş vergilerin kaldırılması. Vergi sisteminin adil bir vergi sistemi haline getirilmesi. Bugünkü vergi sistemi dar gelirliden daha çok vergi alıyor, zenginden daha az vergi alıyor. Böyle bir vergi sistemi olmaz. Biz milli görüşüz, biz adil düzenin temsilcisiyiz. Adil bir vergi sistemini inşallah bu ülkede hakim kılmak için çalışacağız. Küçük esnafa, çiftçiye, köylüye, üreten kuruluşlara can suyu hibeleri, geri ödemeli borç değil, faizli kredi faizli borç değil, geri ödemesiz can suyu hibelerini inşallah devlet olarak verilmesi için çalışacağız. Bütün bunlara ilaveten yine elde edeceğimiz bu kaynakla, Milli kaynak paketlerimizle ortaya koyacağımız kaynakla diplomalı işsizlerimize, milyonlarca genç işsizimize iş imkanı, istihdam imkanı sağlamak için 81 ilimize 681 refah projemizin hayata geçirilmesi için mecliste mücadele edeceğiz inşallah. Erbankan, Bu projelerimiz, projelerimiz üretime yönelik, istihdama yönelik, ihracata yönelik, kalkınmaya yönelik projeler. 81 ilimizin hangisinde hangi tesis, hangi fabrika hizmete sokulacak bütün bunların projesi bu kitapta ortaya konuldu. İşte bunu hükümetin, meclisin, ülkenin gündemine taşımak ve gerçekleştirilmesi, hayata geçirilmesi için inşallah mücadele etmek, mecliste en önemli görevimiz olacak. Katma değerli üretimin ve ihracatın devlet tarafından en güçlü şekilde desteklenmesi. Dış ticaret açığımızın kapatılması. Yerli üretimde dışa bağımlılığın azaltılması en önemli projelerimizden. Enerjide dışa bağımlılığın azaltılması. Rüzgar ve güneş enerjisinden maksimum düzeyde faydalanılması. İnşallah bütün bu adımlarımızla Fakirliğe, yoksulluğa, işsizliğe, ümitsizliğe son vermek üzere milli görüş olarak mecliste olacağız. Tabii bütün bunlarla birlikte manevi kalkınma çok önemli. Erbakan hocamızın milli görüşün yola çıkarken ilk açtığı sancak önce ahlak ve maneviyat sancağıdır. Manevi kalkınma olmadan maddi kalkınma tek başına bir işe yaramaz. Manevi kalkınma için ne lazım? Eğitim sisteminin ve müfredatın ıslah edilmesi lazım. Ahlaki ve manevi kalitesi yüksek nesiller yetiştiren bir eğitim sistemi, bir müfredat. Ahiret öncelikli nesiller yetiştiren, materyalist değil maneviyatçı nesiller yetiştiren. Erbakan hocamızın tabiriyle 5'in 4'ten büyük olduğunu bildiği kadar... Dört helalin de beş haramdan büyük ve kıymetli olduğunu bilen nesiller yetiştirmek. İşte hedefimiz bu. Vatan sevgisine, tarih şuuruna, milli ve manevi değerlerine bağlı ve sahip olan bir gençlik. Eğitim sistemi müfredat, işte bu doğrultuda inşallah düzenlenecek. En önemli adımlarımızdan bir tanesi budur. Bu da yetmez medyadaki ahlaki ifsada yol açan yayınların ıslah edilmesi. Medyanın ailemize, kültürümüze, değerlerimize, tarihimize uygun yayın yapan bir hale getirilmesi. Çünkü bugün gençlerimiz en çok zamanı medyayla ve sosyal medyayla geçiriyor. O nedenle medyadaki bu ahlaki ifsad eden yayınların ıslah edilmesi çok önemli. Diğer mücadele edeceğimiz konu, kurulduğumuz günden beri söylediğimiz gibi ailenin korunması konusudur. Ailenin korunması yeniden Refah Parti'miz için bir beka meselesidir. Çünkü sağlıklı nesillerin yetişmesi sağlıklı bir aile yapısına bağlıdır. Sağlıklı nesilden kastım psikolojik, ahlaki ve manevi açıdan sağlıklı bir nesil. Bakın Batı'nın bugün içinde bulunduğu ahlaki erozyon aile kavramının ortadan kalkmış olmasından kaynaklanıyor. Erbakan hocamız bunların içi çürümüş diyordu. Ahlak kalmamış, maneviyat kalmamış. Neden? Çünkü aile ortadan kalkmış da onun için. Öyleyse bizim aileyi korumamız lazım. Bunun için de en önemli adım batıdan ithal, yuvayı yıkan, çocukları perişan eden, 2 milyon babanın evden uzaklaştırılmasına neden olan hukuka aykırı, garabet halindeki yasaların ve düzenlemelerin ıslah edilmesi için çalışacağız inşallah. Biz mecliste olduğumuz zaman aile ve sosyal politikalar arasındaki yasa ve düzenlemeler sadece kadını değil, erkeği de koruyacak. Yuvayı da koruyacak, aileyi de koruyacak, çocukları da koruyacak. Bizim sunacağımız yasa ve düzenlemeler kaş yapayım derken göz çıkaran yasa ve düzenlemeler olmayacak. Aile yapımıza, kültürümüze, değerlerimize uygun yasaları ve düzenlemeleri inşallah milletimize sunacağız. Bütün bu adımlarla inşallah manevi kalkınmanın en önemli adımlarını atmış olacağız. Yeniden refah iktidarında borçlanma genel müdürlüğü değil, Milli Kaynak Üretme Genel Müdürlüğü'nün kurulacağı gibi aynı zamanda Cumhurbaşkanlığına bağlı Manevi Kalkınma Başkanlığı'nı inşallah kuracağız. Tabii ki nüfusumuzun çok önemli bir bölümü gençlerden oluşuyor. Bu cenab Allah'ın bir nimetidir. Ama bu gençlerin taleplerine cevap veremiyoruz. Bu gençlere istihdam oluşturamıyoruz. Bu gençlere adaletli bir muamelede bulunamıyoruz. Bu gençlerimiz bu sebeple daha küçük yaştan itibaren yurt dışına gitme hayalleri kuruyor. Ülkesini terk etmek istiyor. Bu da ülkemiz için çok önemli bir sorundur. Bu sorunun önüne geçmek için gençlerimize en etkili projeleri inşallah hayata geçireceğiz. Bir defa Dünya standartlarında kaliteli bir eğitim onlara vaat ediyoruz. Aynı zamanda uygulamaya yönelik gerçekten meslek sahibi yapan bir eğitim sistemi. Bu yetmez. Kaliteli eğitim verip meslek sahibi yaptığınız gence doğup büyüdüğü topraklarda istihdam imkanı vaat ediyoruz. İş imkanı vaat ediyoruz. İşsizlikten, çaresizlikten, çaresizlikten, yurt dışına gitmek zorunda kalmayacak. Bu da yetmez. Bu istihdamdan, bu işten elde edeceği gelirin en azından gelişmiş ülkeler seviyesinde bir gelir olmasını vaat ediyoruz. Bugün bekar bir, tek başına yaşayan bir çalışanın aylık geçinme maliyeti 15 bin liranın üzerine çıkmış. Temel ihtiyaçlarını tek başına karşılaması için en az 15 bin lira geliri olması lazım. E öyleyse bu istihdamdan, bu mesleğini icra etmesinden elde ettiği gelir mutlaka arttırılması lazım. Bütün gençlerimize istihdam sözü ve bu istihdamdan da onurlu bir şekilde yaşayabilmeye yetecek gelir elde etme sözünü yeniden Refah Partisi olarak, milli görüş olarak veriyoruz. Tabii ki bu da yetmiyor. Gençlerimizin en önemli sıkıntılarından bir tanesi bu ülkede... Ne kadar diploman olursa olsun, ne kadar yabancı dilin olursa olsun, ne kadar sertifikan olursa olsun, eğer bir amcan yoksa, bir dayın yoksa, bir torpilin yoksa, hiçbir yere gelebilmem mümkün değildir anlayışın. Üzülerek ifade ediyorum, gençlerimizin büyük bölümünde bu anlayış hakim olmuş. Buna inşallah yıkmak için mecliste mücadele edeceğiz. Kamuda, işe almalarda, görevlendirmelerde adam kayırma. Adamcılık torpil değil, ehliyet, liyakat ve adalet hakim olacak inşallah. Milli görüş demek, adalet demektir. Si Milli mi? müzik... mü? var... görüşün olduğu yerde dayısı olan değil, Hakkı olan hizmet makamına oturur, hakkı olan. Kimseye farklı muamele, kimseye ayrıcalık sağlanmaz, ayrımcılık yapılmaz. Bunun inşallah gençlerimize sözünü veriyoruz. Tabii ki hanımlarımızın da yaşam şartlarını iyileştirmemiz lazım. Bizim yeniden Refah Partisi olarak vaadimiz inşallah her bakanlıkta mutlaka bir tane... Kadın Bakan Yardımcısının bulunmasının sağlanması. Neden bunu söylüyorum? Çünkü her alanda, her kararda, devlet yönetiminde, icraatta kadın bakış açısının, kadın vizyonunun mutlaka işin içine katılması lazım da onun için. Sadece bu mu hayır? Kadına olan şiddet cezalarının delillendirilmesi halinde en üst seviyeye arttırılması. Kadına ve çocuğa şiddet uygulayanlara ceza indirimi uygulanmaması, iyi hal indirimi uygulanmaması, başta kadın ve çocuklara olmak üzere cinayet suçu işlendiğinde mutlaka idam cezasının getirilmesini savunuyor. Bütün ev hanımlarımıza sadece cüzi, sembolik bir prim ödemesiyle emeklilik hakkı getirilmesi için inşallah çalışacağız. Ev hanımlarımız en kutsal, en önemli, en meşakkatli mesleği icra ediyor. Yeni nesillerimizi yetiştiriyor. Dolayısıyla onlara bu emeklilik hakkını inşallah vermek için çalışacağız. Bütün ev hanımlarımıza Çocuk başına asgari ücretin %10'u kadar destek ödemesi yapacağız. Memur annelerimize bir yıllık ücretli izin hakkına bir yıl daha ücretli izin hakkının ilave edilmesi için mücadele edeceğiz. Ve 18-25 yaş arasındaki gençlerimize yapacağımız gibi ev hanımlarımıza da ilk otomobillerini alırken... ÖTV'den muaf tutulmaları için inşallah mücadele edeceğiz. Hanımlarımıza değer vermeyi 28 Şubat'ta ...başörtülü hanımlarımıza en büyük zulmü yapanlardan öğrenecek değiliz. <Gülüyor> LGBT'ye gelince insan hakkıdır, özgürlüktür, kişisel tercihtir deyip... ...başörtüsüne gelince bunların hiçbirini göz önünde bulundurmayan... ...iki yüzlü çifte standartçılar... Kadınlarımıza, hanımlarımıza, genç kızlarımıza 28 Şubat'ta en büyük zulmü yapanlar, kadınların, hanımların, genç kızlarımızın değerini en iyi bilecek olan görüş, milli görüştür. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin veda hutbesinden biz hanımlarımıza ne kadar değer vermemiz gerektiğini öğrenmişiz. İnşallah milli görüşün iktidarında, milli görüşün mecliste olduğunda hanımlar, baş tacımız olacaktır, Allah'ın izniyle. Elbakan, Tabii ki bizlere toplumun her kesiminden ulaşan mağdur vatandaşlarımızın hakkını savunmak yeniden Refah Partimizin boynunun borcudur. Mecliste atanamayan öğretmenlerimizin hakkını savunmak en önemli görevimiz olacaktır. Her ne kadar bu hafta içerisinde bir miktar daha atanma yapılmış olsa bile yine de atama bekleyen mağdur olan öğretmenlerimiz var. Bunlar için inşallah mücadele edeceğiz. Uzman çavuşlarımızın taleplerinin gündeme getirilmesi için, sözleşmeli erlerimizin haklarının teslim edilmesi taleplerinin gündeme getirilmesi için mecliste olacağız. Vekil imamlarımızın, Fahri Kur'an kursu hocalarımızın hakkını mecliste inşallah biz savunacağız. Polislerimizin mesai saatlerinin düzenlenmesi, ikinci şark hizmeti mağduriyetinden kurtarılmaları için mecliste en etkili mücadeleyi vereceğiz. EYT düzenlemesinde 99 yılı sonrası girişli oldukları için mağdur olanların bu mağduriyetinin giderilmesi için mecliste mücadele edeceğiz. Staj ve çıraklık mağdurları, bunların staj ve çıraklık dönemlerinin sigorta başlangıcı olarak sayılmaları için inşallah mecliste onların sesi ve soluğu olacağız. Kamu mühendislerimiz, maaşları son derece düşük kalmış. Erbakan hocamız bir mühendisti, bendeniz bir mühendisim. Bu konuya çok büyük öncelik vereceğiz. ...ve kamuda çalışan mühendislerimizin maaşlarının... ...en azından tıp doktorlarının maaşları seviyesine gelmesini sağlayacağız. 100 binin üzerinde çeşitli yerlerde eğitim görmüş... ...ve diploma denklik hususunda mağduriyet yaşan gençlerimizin... ...bu mağduriyetten kurtulması için inşallah çalışacağız. Bizim mecliste olduğumuz zaman... Yine en önemli gündemlerden bir tanesi SMA hastası yavrularımızın tedavisinin devlet tarafından yapılması olacak. Ve diyeceğiz ki bu milletin meclisinde bu milletin devleti cinsiyet değiştirme operasyonlarının bedelini değil... SMA hastası yavrularımızın tedavi bedelini ödesin diyeceğiz. Yine bununla birlikte kamuda, belediyelerde taşeron işçilerimizin mağduriyetleri mevsimlik işçilerimizin mağduriyetleri bunları mecliste gündeme taşıyacağız. Ve tabii ki engellilerimiz engellilerimizin sesi ve soluğu olacağız. Kamuda ve özel sektörde yüzde üç olan engelli istihdam şartının yüzde altıya çıkarılması için, engelli maaşlarının asgari ücret seviyesine çekilmesi için, engellilerimizin eğitimde, ulaşımda, sosyal hayatta yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi için mecliste en etkili çalışmayı inşallah yeniden Refah Partisi olarak biz yapacağız. Çölyak hastalarının Glütensiz gıdalara ulaşabilmesi için bunlara gerekirse devlet desteği sağlayacağız. Glütensiz gıdaların çeşitlendirilmesi için, ulaşılabilir olması için inşallah mücadele edeceğiz. Bütün bu mağduriyetler ve çok daha fazlası dosyalarımızda, çalışmalarımızda hazır bir şekilde duruyor. Bunların hepsini topladık. Uzmanlarla, milli siyaset kurullarımızla bunlar için... Hazırlıklarımızı yaptık. İnşallah 14 Mayıs'tan sonra mecliste bütün bu mağduriyetlerin giderilmesi için en etkili çalışmayı yeniden Refah Partisi olarak bizler yapacağız Allah'ın izniyle. Ve yine mecliste milli görüş olarak küresel güçlerin, dış güçlerin, dünya siyonizminin karşısında en dik, en cesur duruşu inşallah biz sergileyeceğiz. Sağlık Bakanlığımızın Dünya Sağlık Örgütü'nün vesayetinden kurtulması için, Milli Eğitim Bakanlığımızın, Amerikan Fulbright Komisyonu'nun tasallutundan kurtulması için, Tarım Bakanlığımızın Bilges Vakfı'nın vesayetinden kurtulması için mücadele edeceğiz Allah'ın izniyle. <Gülüyor> Dış politikada Amerika'nın, G20'nin, Avrupa Birliği'nin, Şangay Beşlisi'nin peşinde dolaşmak yerine aynen ecdadımızın yaptığı gibi 2 milyarlık İslam aleminin, 57 Müslüman ülkenin lideri olan bir Türkiye, D60'ı kuran bir Türkiye için en etkili mücadeleyi yapacağız. Kudüs davasına sahip çıkmak için, Kıbrıs davamıza sahip çıkmak için, Kıbrıs'ın, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bütün dünya devletleri için, devletleri tarafından tanınması için inşallah mücadele edeceğiz. Bütün bu adımların atılması için, paylaşımda adalet için, yönetimde adalet için, önce ahlak ve maneviyat için, yeniden büyük Türkiye için, adil bir dünya için, yeni bir dünya için, yeniden refah meclise, milli görüş meclise diyoruz. Aziz milletimize son olarak diyorum ki aziz milletimizin kıymetli evlatları gün milli görüşe sahip çıkma günüdür. Gün Erbakan hocamıza vefamızı gösterme günüdür. Gün yeniden refahı milli görüşçü kadroları yeniden meclise taşıma günüdür. Cenab-ı Allah yarın akşam en büyük zaferimizi hep birlikte kutlamayı, hep birlikte şükür secdesine kapanmayı, hep birlikte Cenab-ı Allah şükretmeyi inşallah nasip eylesin. Bu anlattığımız adımların atılmasına vesile olup bu milletin maddi ve manevi sıkıntılarından kurtuluşuna vesile olmayı yeniden Refah Partimize bizlere nasip eylesin. 2023'te meclise yürümeyi ve 2028'de de iktidara yürümeyi yeniden Refah partimize nasip eylesin. Allah sizlerden razı olsun. Şimdi inşallah Erbakan hocamızın adetini yerine getiriyoruz. Ve milli görüşçüler olarak. Hep birlikte başparmaklarımızı havaya kaldırıp hep birlikte milli görüş yeminimizi yapıyoruz. Buyurun başlıyoruz. Milletimizin, Milletimizin. Saadet, ve saadet ve selameti için. Yaşanabilir, Türkiye için. yaşanabilir Türkiye, için. Türkiye için. Yeniden büyük Türkiye için. Adil bir dünyanın kurulması için. Adil bir dünyanın. Bugüne kadar olduğu gibi, olduğu gibi. Bundan, sonra bundan sonra da canla başla çalışacağıma, canla başla çalışacağıma. Söz, veriyorum. söz veriyorum. Gazamız mübarek olsun, mitingimiz hayırlı olsun, 14 Mayıs zaferimiz hayırlı ve uğurlu olsun. Allah hepinizden razı olsun. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm. Çok teşekkür ederim. See. Evet, mutlaka genel başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Yolu ve bahtı açık olsun inşallah. Cenab-ı Allah yeniden meclis kürküsünden bana ne Amerika'dan bana ne Amerika'dan bana ne Amerika'dan diye haykırmayı muhterem liderimize genel başkanımıza nasip eylesin inşallah. Alandaki misafirlerimizden bir ricamız var. Alandaki tüm misafirlerimizin bayraklarını indirmelerini istiyoruz yeniden. Yalnızca sağ baş parmaklarınızı görmek istiyoruz. Genel başkanımızla Hatıra serpisi alıyoruz <Gülüyor> Başkanım buraya Başkanım buraya Başkanım Buraya Buraya Birinci bölge milletvekili adaylarımız, milletvekillerimiz hazır mıyız? Hızlı bir şekilde Suat Pamukçu, Davut Güloğlu, Cemil Çolak, Mehmet Fatih Bayramoğlu, Erhan Erdoğan, Buran Asaf Şafak, Abdullah Cahit Dinç, Hasan Köten, Miktat Ertem, Rabia Başkan, İsmail Ahmet Polat, Vefa Akyüz, Mahmut Başak, Cemil Cebir, Şenel Akşev, Ak Akarçeşme, Levent Metin, Küçük A Hacı Efendioğlu Yunus Yağcı Mustafa Kazım Alpay Züleyha Zengin Eral Karakoç Mustafa Özer Hasan Basri Erdal Kıran Zeynep Bastan Cengiz Kara Hayra Yıldız Halil K. İbrahim Mizanoğlu Huriye Keleş Fatih Akçay Mehmet Kılıçkaya Turgut Sadıkoğlu Direk Samancı Ömer Faruk Ak <Gülüyor> Evet, birinci bölge adaylarımız isimlerini okuduk. Baş parmaklarımızı kaldırıp genel başkanımızla bir hatıra fotoğrafı veriyoruz. Evet, birinci bölge adaylarımızı sahneden aşağıya davet ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Evet, birinci bölgeyi aşağıya alabilir miyiz arkadaşlar hızlı bir şekilde? Başkanım, sizi bekliyoruz. Başkanım, sizi bekliyoruz. Birinci bölgeyi aşağıya alalım. Evet, ikinci bölgeyi arz ediyorum. İkinci bölge, birinci sıra... Milletvekili adayımız. Sizden duyalım İstanbul. <gülüyor> Duyamadık İstanbul. Birinci bölge milletvekili adayımız. <gülüyor> evet. Muhammed Ali Fatih Erbakan. İkinci sıra Profesör Doktor Doğan Aydal. Hütfi Şelocak. Davut Konakçı. Tekin Karataş. Mustafa Sarı, Osman Uçar, Halit oğlum, Mikail Karaan, Mahmut Okudan, Beyza Özmen, Orhan Kara, Orhan Çağlayan, Hacı Ramazan Kaya, Halil İbrahim Ece, Tevfik Yazıcılar, Abdülkadir Şengül, Esma Atılı, Songül, Gençlik Aksel. Ümmü da Güzel, Ali Yener Cengizhan Seslikaya, Eslem Türkmen, Murat Maraf, Zeynel Özmen, Muhterem Gül, Vahdet Erdoğan. Evet, kıvvetli vekillerimiz hızlı bir şekilde namaz vakti, cemaat namaz kılıyor, fotoğrafı hızlı bir şekilde almamız lazım. Bir de baş fotoğraf alıyoruz. Hayırlı olsun. Kıymetli vekillerimize teşekkür ediyoruz. Kendilerini sahneden aşağıya davet ediyoruz. Biraz hızlı hareket etmemiz lazım. Malum seçim yasakları için artık vaktimiz epey daraldı. Murat Bey. Kıymetli beyefendiler, sizleri aşağı alabilir miyiz? Lütfen bize müsaade edin. Beyler sizi aşağıya alabilir miyiz? Evet. Üçüncü bölgeyi arz ediyorum. Doğan Bekin, Bayram Sakartepe, Mustafa Doğan, Serhat Fındık, Kadir Karaca... Abdurrezak İlbeyi, Recep Erol, Setenay Kanar, Muhammed Ali Albayrak, Onur Kar Savran, Bekir Küçükçayır, Mehmet Yavan, Emine Barucu, Hasan Bahçıvan, Yakup Polat, Yunus Emre Taşçı, Osman Ünsal, Nuriye Özata, Nevzat Emiroğlu, Serkan Kaya, İzzettin Coşkun, Talha Sait Ata, Mehmet Akif Biçer, Bülent Aydın, Hamza Aydınlar, Samet Peker, Ramazan Değirmenci, Yahya Kemal Koç, Esra Baysal, Batuhan Fatih Doğan, Faysal İlkan, Nihat Tokuş, Mahmut Fındık, Muhammed Koç, Tansu Yılmaz, Yasin Tosun. Üçüncü bölge vekil adaylarımızı da sahneden aşağıya davet ediyoruz. Hanımefendiler bekliyor. Teşekkür ediyoruz. Hızlı bir şekilde arkadaşlar. Süremiz epey daraldı. Evet kıymetli İstanbullular. Sana Söz yine baharlar gelecek şarkısıyla yola çıkanlara, yarın akşam vereceğimiz cevap nettir. Yazınızı kışa çevirdik, karlar yağdı başa Kemal, viran oldu partin ittifakın, haydi sana bay bay Kemal diyoruz. Katılımlarınızdan dolayı her birinize teşekkür ediyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Yarın akşam Milli Görüş Bayramı'nda, Zafer Bayramımızda buluşmak duasıyla kadın sağlıcakla Allah'a emanet olun.